selamlar Oran orantının konu testinde kalmıştık kampımızda biliyorsunuz ki Oran orantının konusunu işledik hemen arkasından şimdi sıcağı sıcağına konu testini çözüyoruz arkadaşlarım ve bu konu testinden sonra o büyük bölüme geçiyoruz nereye problemlere geçeceğiz arkadaşlar aklınızda bulunsun kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz geçelim dersimize evet gençler şimdi ilk sorumuza bakalım ilk sorumuzda diyor ki bir toplulukta Gözlüklü ve gözlüksüz kişilerin sayısı sırasıyla 0.6 ve 1 ile orantılıdır demişim 0.6 ile orantılı olan bir sayıyı böyle kafa karıştırmasın diye ve 1 ile demiş ya Bakın arkadaşlar bunu 10 ile çarpın 6 bunu 10 ile çarpın 10 Hatta bir de sadeleştirin 3 ve 5 Yani 0.6 ve 1 ile orantılı olmak demek 3 ve 5 ile orantılı olmakla aynı şeymiş O halde ben buna 3K tanedir buna 5K tanedir Bunlar gözlük kullananlar bunlar gözlük kullanmayanlar Toplulukta kişi sayısı en az kaç tanedir diye sorulmuş Şimdi 3K artı 5K 8K Yani K'lar burada tam sayı olmak zorunda biliyorsunuz Hatta pozitif olmak zorunda Neden? Çünkü 8K bize insan sayısını verecek İnsan sayısı pozitif olmalı gençler Dolayısıyla da ben diyeceğim ki 8K 8'in katı olmalı 8'in katı olan şıklarda ne var? C seçeneği var Dolayısıyla cevabımız buydu deriz İkinci sorumuz 5A artı 7B bölü A. Hmm, bak şimdi bak ben bunu ne yaparım biliyor musun? Şöyle bir de şöyle parçalarım. Yani 5A bölü A artı 7 çarpı B bölü A derim. Eşittir 19'muş bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 5A'yı A'ya bölerseniz hop burası gider 5 gelir. Artı 7 çarpı B bölü A derim. Eşittir 19 bu 5'i de karşıya fırlatırsak şöyle. 7 tane B bölü A'mız 19'dan 5'i çıkardınız. 14. Her iki tarafı 7'ye bölerseniz de B bölü A'nın 2 olması gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi hayırlı uğurlu olsun B bölü A'yı bulduk ya. Şimdi gelin arkadaşlar şuraya bakalım. Burayı da bu şekilde parçalarsanız eğer 2 çarpı A bölü B artı 8 çarpı B bölü B yapar. Yani B bölü B 1'dir. Yani burası 8. B bölü A 2 ise A bölü B nedir? Tam tersidir. 1 bölü 2'dir. E bir de başında bunun 2 vardı. Artı bir de 8'imiz var arkadaşlar. Bakın ne oldu biliyor musunuz? 2'ler çort çort gitti. 1 artı 8 bize cevabı verecek. Yani cevabımız ne olacakmış? 9 arkadaşlar. Devam edelim. 3. sorumuzla. 3A artı 4B eksi 5C bölü A eksi 5B eksi 4C eşittir 5 bölü 4 olduğuna göre A bölü B oranın kaçtır diye sorulmuş. Hemen içler dışlar yapıyorsunuz. 4 ile üst tarafı çarpıyorum bakın tek tek. 12A artı 4 kere 4B 16B yapar. Eksi 5C kere 4 20C yapar. Eşittir diyorum. Şimdi şunları çarpıyorum. 5 ile paydayı çarpacağım. 5A eksi 25B yaptı. Ve eksi 20C'miz var arkadaşlar bir de. Her iki tarafta da tanıdık ifadeler var. Bakın eksi 20C eksi 20C. Bunlar gider arkadaşlar. Şimdi A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa toplayın. Bunu nasıl yapacaksınız? Şöyle. 5a'yı bu tarafa fırlattım 12a'nın yanına 7a kaldı eşittir diyorum 16b'yi de bu tarafa 25b'nin yanına yollarsam 25 16 da 41 b yapacaktır şimdi bizden a bölü b istenmiş ya ben bu taraftaki b'yi yok edeyim bölü olarak buraya alalım buradaki 7'yi de şuraya alırsanız bakın a bölü b ne gelmiş oldu eksi 41 bölü 7 gelmiş oldu yani cevabımız edirme seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz geçtim 4'e Pozitif 5 tane tam sayının aritmetik ortalaması 14'tür. Yani bakın A artı B artı C artı D artı E bölü 5 tanesinin aritmetik ortalaması 14 ya. 5'e bölersem bu kaç geliyormuş? 14. Şimdi arkadaşlar şuradaki 5'i bölüm durumunda ya ben şuraya şöyle çarpı 5 olarak alırsam bu 5 buradan gider. Yani buradaki A artı B artı C artı D artı E sayımız var ya gençler. 14 kere 5'ten 70 olacaktır. Şimdi... Diyor ki ben bu sayılardan iki tanesini 7 arttırayım. Mesela bunu 7 arttırayım, bunu da 7 arttırayım. Üç tanesini de 3 azaltıyorum. Eksi -3 eksi -3 eksi -3. Bakın şurası toplamda 9 azaldı. Şurası da toplam 14 arttı. 14 artıp 9 azalınca biliyorsunuz ki ne olur? Toplamda 5 artar. E burası 5 artıyorsa burası da 5 artacaktır. Yani bizim artık yeni oluşan sayılarımızın toplamı 75'miş. Diyor ki bu 5 sayının aritmetik ortalaması kaça eşit olur? E yine 5 sayı varsa ben bunu 5'e bölerim. 75'e 5'e bölersek kaç gelir arkadaşlar? Tabii ki 15 gelir. Yani cevabımız aritmetik ortalamamız. 15 denizli seçeneği bulacaktı. Ve devam. 5. soru. 4 üzeri x 2 ile 4 üzeri x artı 2 sayılarının geometrik ortalaması 16 olduğuna göre. Aynı sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Geometrik ortalamayı nasıl buluyordum? 4 üzeri x 2 çarpı 6. 4 üzeri x artı 2 diyorum ve bunun karekökünü alıyorum ve bu kaçmış arkadaşlar 16'nın ta kendisiymiş. Şimdi iç tarafa bakıyorsunuz. 4 üzeri x eksi 2 ile 4 üzeri x artı 2'nin çarpımı nedir? Üstleri toplarız tabii ki. Böylelikle eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. 4 üzeri 2 sin karekökü eşittir 16 olur. Şimdi gençler bakın buradaki 2 ile şuradaki karekökün ikisi birbirini götürürdü. Burası 4 üzeri x olur. 4 üzeri x 16 ise Tabii ki x kaçtık? 4'ün karesi 16 altı olduğu için x 2'dir. Diyor ki şimdi bize, diyor ki bize, bu sayıların aritmetik ortalaması. Peki bu sayıların neymiş aslında? Bu sayılar şuymuş. Bakın, 4 üzeri x eksi 2 dediğimiz şey, aslında bakarsanız 4 üzeri 2 eksi 2'den 4 üzeri sıfırmış, yani birmiş arkadaşlar. 4 üzeri x artı 2 de, 4 üzeri 2 artı 2'den neden? Çünkü x'i 2 bulduk. O yüzden 2 yazıyoruz. 4 üzeri 2 artı 2 yani 4 üzeri 4. 4 üzeri 4 ile 2 üzeri 8'den 256'dır arkadaşlar tamam mı? Yani bizim bir sayımız 1'miş diğeri 256'ymiş İşte bunların aritmetik ortalaması sorulmuş. Ben bunları toplarım hop 2'ye bölerim. Böylelikle cevabım 257 bölü 2 olur. Doğru cevap da C seçeneğinde zaten verilmiş. Altıncı soru. 3 tane kardeş var. Bu kardeşlerin şimdiki yaşları 2 ile 3 ile ve 5 ile orantılıymış arkadaşlar. Doğru orantılıymış. 3 yıl sonraki yaşları, 3 yıl sonraki yaşları bir tanesinin 2k artı 3 olur, ötekinin 3k artı 3 olur ve diğerinin de 5k artı 3 olur. Bu sefer sevgili gençler ne oluyormuş biliyor musunuz? 4, 3, 2 ile ters orantılı. Hemen bunu ters orantılıyı ne yapıyorduk biz? Ben sana öğrettim az önce konu anlatımında. Doğru orantıya çevireceğiz. 4, 3, 2'nin ortak katı nedir? 12. 4'le neyle çarparsam 12 olur? Hocam 3'le. 3'le neyle çarparsam 12 olur? 4'le. 2 ne ile çarparsam 12 olur 6 ile Artık bunlar 3K 4K 6K demeyelim de 3X çünkü K'yı kullandık 3X 4X 6X diyelim Bakın işte bunlar şunlar Şunlarla artık özdeş arkadaşlar Tamam mı? Yani diyorum ki herhangi iki tanesini seçin burada da Mesela da şunu seçtim 2K artı 3'ün yanındakine 3K artı 3'e oranı Şunun şuna oranıdır. Yani 3'ün 4'e oranıdır diyebilirim. Ve böylelikle rahatlıkla içler dışlar çarpım yapıp k'yı bulabilirsiniz artık. Hadi yapalım. 9k şununla şunu çarpıyorum önce. 9k artı 9 eşittir. 8k artı 12 dedim. Buradan bunu bu tarafa atarsanız k eşittir. 9'u karşıya attınız. 12'den 9 çıktı 3 kaldı. K 3'müş arkadaşlar. Bize demiş ki bu 3 kardeşin şimdiki yaşları toplamı. Şimdiki yaşlarını bulmak için şunları toplamamız gerekiyor ki bunları toplarsanız 10K yapar. E, K'da arkadaşlarım 3'tü biliyorsunuz. O halde 10 çarpı 3'ten doğru cevabımız 30 gelir gençler. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Şimdi sayfa 119'a geçiyoruz. Baya da ilerledik ha. Sayfa 119. 2 tane çamaşır makinesi var. Bu çamaşır makinesi ile alakalı bakın altlarında kalan yüzde 45 o oh, nerelere gittik dur Sabri dur dur vay abi nerelere gittik ya anlamadım nereye bastım da, o oldu acaba çok ilginç yedinci sorumuzdayız çamaşır makineleri var kalan yüzde 45 diyor kalan yüzde 78 diyor Allah hiçbir şey basmadım ya yemin ediyorum bazen böyle tövbe estağfurullah Şimdi, %45 kalmış %78 kalmış okuyalım bir sorumuzu yukarıda iki farklı çamaşır makinesinin aynı programda aynı anda çalışmaya başladıktan bir süre sonraki durumlarını gösteren iki tane görsel verilmiş buna göre hızlı olan çamaşır makinesi ki aynı anda başladıklarına ve bunda %45 kaldığına göre bu daha hızlı sanki sağdaki daha hızlı gibi duruyor daha teknolojik gibi duruyor ama bu daha hızlıymış bu yavaş çalışıyor arkadaşlar tamam mı? Diyor ki hızlı olan çamaşır makinesi programı bitirdiğinde yavaş olan bulaşık makinesinin e, bulaşık mı çamaşır makinesinin çamaşır makinesinin ekranında yazan oran kaçtır? Şimdi gençler bakın kalan %45 ya ne kadarı bitmiş? %55'i bitmiş hocam. Güzel. Burada kalan %78 olduğuna göre ne kadar bitmiş? 22'si bitmiş. Yani bunun %55'i bittiğinde 55'i bittiğinde bunun 22'si bitiyorsa Şimdi hızlı olan programı bitirdiğinde %100'ünü bitirmiştir Bunun 100 bittiğinde bunun ne kadarı biter diye soralım ne kadarı biter diye soruyoruz Bunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor Bunu da bunu çarpacağız Şuna böleceğiz Yani 100 çarpı 22 Bölü 55 diyeceğiz Bu bize neyi verecek Şimdi o halde arkadaşlar Bu işlemi yapalım 22'yi 11'e böldüm 2 55'i 11'e böldüm 5 5'i 5'e böldüm 1, 100'ü 5'e böldüm 20 Yani 20 çarpı 2 eşittir x'miş Yani arkadaşlarım x kaçmış? 40'miş Şimdi x neydi? Bizim bitirdiğimiz bölümdü Yavaş makinenin %40'ı bitmiş %40'ı bittiğine göre ne kadarı kalır? Tabii ki bu bitense kalan arkadaşlarım nedir? tabii ki 60'tır deriz. Doğru cevabımız da edirme seçeneği olur gençler. 40'a atlamıyoruz tamam mı? A şıkkına atlamıyoruz. Ve devam 8. soru. Bu da son sorumuz. Kartezen koordinat sistemine yerleştirilen paralel kenarın A ve B köşeleri ile ilgili şu bilgiler bize verilmiş. Diyor ki y eksenine olan uzaklıkları sırasıyla 7 ve 4 ile ters orantılıymış. Şimdi 7 ve 4 ile ters orantılıysa 4 ile 7'nin ortak katına 28. O zaman 28 olması için buna 4k, buna 7k diyeceğiz. Şimdi a'nın y eksenine olan uzaklığı 4k, b'nin y eksenine olan uzaklığı yani şurası da 7 kymiş Tamam. Daha sonrasında demiş ki x eşittir k, x eşittir k doğrusu burada. Doğrusuna olan uzaklıkları 7 ve 2 ile orantılıdır. Yani doğru orantılı olacak 7 ve 2 ile. Yani arkadaşlarım şurası 7x, Şurasına da 2x diyeceğim. Bakın k'yı kullanmayın tekrardan. Tamam mı? Bu size yanlışa sürükler. Şimdi o zaman şöyle bir e, muhabbet yapabilir miyiz? 7k ile 2x'in toplamı şurayı veriyor bana. Aynı şekilde 4k ile 7x'in toplamı da bana orayı veriyor. 4k artı 7x. O zaman bunlar birbirine eşit hacı. Doğru mu? O halde ben bunu şuradan şöyle alayım. Tamam mı? Şöyle alalım. Aşağıya doğru inedim. Ve diyelim ki artık madem bunlar birbirine eşit 4K'yı bu tarafa fırlattım 3K. 2X'i diğer tarafa fırlattım 5X. 3K ile 5X birbirine eşitse gelin biz bunları ortak bir yerde buluşturalım. Nasıl buluşturacağız? Diyeceğim ki ortak bir harfle buluşturacağız. Ben buna 5A derim. İşte buna 3A derim. Böylelikle 3 kere 5A 15A yapar. 5 kere 3A da 15A yapar. Bak 15A ile 15A buradaki gibi birbirine eşit sonuçta. Demek ki K'lara 5A diyeceğiz. X'lere 3A diyeceğiz. Madem K'lara 5A, e, X'lere 3A diyoruz. Gençler doğru değil mi? Aynen. K tam sayısı kaç olabilir? K neydi arkadaşlarım? Şurası bakın. Bu K bu K'yı karıştırmayın. Bana şuradaki mesafe sorulmuyor mu? Soruluyor. Şimdi K dediğimiz şey neydi? 5A idi. 7 kere 5A. 35 a yapar artı x neydi 3 aydı 2 kere 3 a 6 a yapar ben bunları toplarsam 41'in bir katı olacakmış aha şuradaki mesafe 41'in katı olan şeyi arıyoruz şıklarda doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz evet gençler videomuzun ve testimizin de bir yandan sonuna geldik artık problem işleyeceğiz gençler problemler videosunda da görüşürüz sizleri çok seviyorum Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve ve ve gençler bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.